Merhaba arkadaşlar, son videoda plastik poşet kullanımının olumsuz dışsallıklarından bahsetmiştik. Çöp oluşturarak bir şekilde hayvanlara ve doğaya zarar verebileceğini ifade ettik. Bir plastik torbanın dışsal maliyetinin hesaplanabileceğini varsaymıştık. Bu iki kuruş bir plastik torbanın çöp oluşturmaya ve çevreye etkisinin maliyetiydi. Eğer bunu da işleme dahil edersek yani marjinal maliyet eğrisini dışsal maliyete eklersek Elimizde sadece tedarikçi marjinal maliyet eğrisi yerine Tedarikçi artı dışsal maliyet yani marjinal maliyet eğrisi olur Plastik poşetlerin en uygun fiyat ve miktar değerlerini elde ederiz Böylece burada poşetlerin maliyetlerinin faydalarından fazla olduğu negatif bir fazlalık yaratarak pozitif fazlalığı erişmemiş oluruz. Temas etmediğimiz konuysa bunun nasıl gerçekleşeceğiydi. Eğer elimizde sadece tedarikçilerin marjinal maliyet eğrisi ve tüketicilerin talep eğrisi olsaydı ki bu durumda tüketiciler süpermarketler denge fiyatı bu noktada olacaktı. Çünkü teorik olarak belirtmiş olduğumuz bu maliyet pazarlara yansıtılmamış olacaktı Diyelim ki bu toplumun hayırsever imparatoru sizsiniz, ne yapardınız bu durumda? Denge miktarı buradayken ve dışsal maliyetleri pazara yansıtmıyorken Miktarı bu noktaya yakın bir değere getirmek için ne yaparsınız? Birkaç ihtimal söz konusu Mesela plastik torbayı yasaklayabilirsiniz Bir kota uygulayarak belirli bir miktardan daha fazla torba üretimini engelleyebilirsiniz ya da Plastik torbaları vergilendirirsiniz Şimdi bunlardan hangisinin toplum için en verimli olacağını düşünelim Torba başı dışsal maliyet olarak belirlediğimiz bu rakamı doğru değerlendirme olarak kabul edeceğiz Diyelim ki bu toplumun hayırsever imparatoru olarak plastik torbaları yasakladınız. Peki ne olacak bu durumda? Bu pazarı tamamen yok etmiş olursunuz. Gerçekleşebilecek olan tüm bu rant yok olacak. Yani buradaki fazlalığı yok etmiş oluyorsunuz. Şöyle diyebilirsiniz. Plastik torbalar korkunç, kesinlikle tamamen yasaklanmalılar. Ortada plastik torbaların kullanılmaya değer olduğunu gösteren bir fayda söz konusu değil Fakat bu durumda tam buradaki bu rakamla ters düşüyorsunuz Torba başı olumsuz yan etki maliyetinin 2 kuruş değil 10 kuruş olduğunu tartışıyorsunuz Böylece bu eğri daha da yukarı kayacak ve bunu karşılayan bir pozitif miktar olamayacak o zaman belki yasaklama mantıklı olabilir fakat Olumsuz yan etki değeri 2 kuruşsa ve yasaklama yoluna gidiyorsanız Bu getirimi yani rantı Toplumun elinden almış olursunuz Dolayısıyla Bu iyi bir ihtimal olmaktan çıkıyor Peki bir de kötü uygulaması ihtimali düşünelim Bu çalışmaya bakarak da şöyle diyebilirsiniz o halde bakın plastik torbalar için optimal miktar haftada 1.9 milyon torba Öyleyse pazar en fazla bu miktarda üretim yapabilir Bunu söylediğiniz zaman talep eğrisinin gerçekten ne anlama geldiğini anladığınızı varsayıyorum Anlaşılmasını basitleştirmek için buraya düz bir çizgi çizmiştim Marjinal maliyet eğrisini de gerçekten anladığınızı varsayıyorum Bu sunumda tüm bu şeylerin anlaşıldığını varsayalım fakat gerçek hayatta marjinal maliyet eğrisinin tam olarak neye benzediğini bilmek gerçekten çok zordur Ayrıca marjinal fayda talep eğrisinin de tam olarak neye benzediğini bilmek oldukça zor Zor olmasının sebebi de sürekli değişim göstermeleridir her zaman rakip sayısında bir artış ya da azalma, daha fazla yedek ürün anlamına gelir ya da daha fazla ARGE olabilir Yani daha yüksek ya da daha düşük verimlilik söz konusu olabilir. Bu sebeple gerçek denge miktarını belirlemek çok zordur O halde kota uygulaması da zor bir ihtimaldir diyebiliriz Tam olarak doğru bir bilgi edinemiyorsunuz. Gelelim vergi uygulamasına Bu gerçekten ilginç bir uygulamadır çünkü Vergi uygulaması marjinal maliyet eğrisinin şekli nasıl olursa olsun, biz 2 kuruş yükselteceğiz demektir Daha önce vergi üzerinde konuşurken dedik ki Bu uygulama dara kaybı, fahiş maliyet uygulamasını getiriyor çünkü sen üretmen gereken miktar kadar ya da tüketilmeye ihtiyaç duyulan miktar kadar üretim yapmıyorsun. Bu anlama geliyordu. 2 kuruş olan olumsuz dışsal maliyeti vergi adı altında tam buraya Tedarikçilerin maliyetini eklerseniz bir denge miktarı belirleyebilirsiniz. Bu denge noktasında artık olumsuz rant olmayacaktır. Hatta Olumlu yan etkisi olacaktır. Tekrar ediyorum, tüm bu varsayımlar bu rakamın doğru olması kaydıyla geçerlidir. Bu uygulamayla birlikte devlete bir kısım gelir sağladığı için olumlu yan etki oluşturacaktır. Vergi uygulamasının en güzel tarafı buradaki şartlar altında ne marjinal maliyet ne de talep eğrisinin şekilleri hakkında varsayımda bulunmamamızdır. Bu rakamın doğru değeri olduğunu varsaydığımızda marjinal maliyet eğrisi nasıl olursa olsun bir şekilde kayacak ve her nerede olursa olsun talep eğrisiyle kesişmiş olacak. Bu gördüğünüz denge noktası da bize bir denge fiyatı ve bir denge miktarı verecektir. Öyleyse bu rakam doğru olduğunda ve her torba başına 2 kuruş vergi uyguladığında bu ihtimal toplam rantı optimize etmek açısından en doğru seçim olacaktır.